Herkese merhaba kanalımıza hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber hem çok pratik hem de sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz fındık bezeleri hazırlayacağız Bir yumurtanın akıyla işe koyuluyoruz Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz ve 5 dakika boyunca çırpacağız Böylelikle elinizde olan yumurta haklarınızı kullanabileceğiniz sizlerle bir tarif paylaşmış olduk Burada önemli olan şey en az 5 dakika boyunca yumurtayı ve şekeri çırpmak Yumurta ve şekerimizi çırpma işlemimizin ardından bir çay bardağı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Yapımı bu kadar basit. Ardından silikon kalıplarımı eşit miktarda dağıtıyorum. Fırın tepsisi kullanarak da yapabilirsiniz. Eğer fırın tepsisinde yapacaksanız köpük miktarını biraz daha az tutmanız gerekiyor. Çünkü yayılma miktarı ona göre daha fazla olacaktır. Aynı zamanda tepsinizi yağlamayı da unutmayın. Artık fırına girmeye hazır. 165 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika altın virüsünü pişirmemiz yeterli. Fındıklı bezelerimiz artık hazır. Bu pratik ve aynı zamanda lezzetli tarifi denemenizi tavsiye ederim. Benim kullandığım miktarlara göre 8 adet beze çıkıyor. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.